Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce yine bir video çekmiştim. Eğer arkadaşlar onu izlediyseniz. Orada arkadaşlar 3 maç seçmiştik. İlk yarı ikinci yarı oynamıştık arkadaşlar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi. İlk yere ikinci yarı değil. 3 üç ihtimalin üçünde kullanıyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi i̇şte ben size burada 3 maçı %100 garanti ediyorum arkadaşlar. 18 kupon var burada. Tabii siz ne yapacaksınız? Bunu bu şekilde oynarsanız verdiğiniz parayı belki alırsınız, belki alamazsınız. Siz ne yapacaksınız? Bunun aynısını oynayacaksınız. Buraya 2 tane bankoma çekleyeceksiniz bu 18 kuponu arkadaşlar. 3 5 misli çakacaksınız. O şekilde verdiğiniz paranın çok daha fazlasını alabilirsiniz yazacağınız iki maç özellikle banko maçlar olacak onlar banko derken ilk yarı ikinci yarı tahmin etmeniz lazım ki Ganyan'ı artırsın arkadaşlar şimdi birileri yazmış bazı arkadaşlarımız nasıl bu %100 oluyor nasıl %100 oluyor biliyor musunuz arkadaşlar çünkü 3 maçta da 3 ihtimal kullanıyoruz sonuçta da ne oluyor işte size ispat arkadaşlar bakın burada 17-12-2018 pazartesi günü çektiğimiz video o videoyu seyrettiyseniz zaten var ee, kanalımızda oradan bakabilirsiniz. 156, 157 ve 529. masteri seçmiş. %100 demiştim. Bakın şurada kombinasyonumuzun şu ikinci kuponunda 9 kuponun 9'da öbürü vardı. 18 kuponun ikinci kuponunda gördüğünüz gibi yakalamışız arkadaşlar. Eğer bunu aynen oynayan varsa iki tane de banko ilk yarı ikinci yarı iki tane maçı bildiyse arkadaşlar onları banko yazacaksınız bunun altına. Gelmiştir arkadaşlar. Alanlar hayırlı olsun. Aşağı yukarı 10 ganyan olsa arkadaşlar mesela burası. Çünkü bakın ganyanlar şunlar. Görüyorsunuz birbirine yakın olan ganyanları. Ortada olan maçları aldık ki toplam ganyanı çok olsun. Buradaki amacımız size aldığınız parayı yükseltmek. Şimdi şöyle düşünün. 5 tane maç yaptınız arkadaşlar. 5 maçın beşi de gelmesi mümkün mü? E mümkün. Nasıl? E şans işi. Ama 5 maçın 3'ünü garanti ederseniz arkadaşlar bakın 5 maç oynadınız. Aynen bu. 3'ünü garanti ediyorum ben size. E şimdi düşünün 5 beş maçın 5'ini birden bir kuponda bulmak mı kolay? Yoksa 5 maçın 3'ünü bu 18 kuponda garanti edip 2 maçı beklemek mi daha mantıklı arkadaşlar? Bence 5 maçın 3'ünü garanti edip ikisini beklemek daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü ilk yarı ikinci yarıları maçları takip edenler zaten biliyorlar. Şimdi formülümüze geçelim. Bu maçları da seçebilirsiniz. Aynısını oynayabilirsiniz. Altına dediğim gibi 2 tane, 3 tane işte nasıl maç yazacaksanız, banko ilk yarı ikinci yarıları yazın. Şimdi bakın arkadaşlar 440 Schalke Leverkusen 456 Arsenal Tottenham 452 Mainz 04, Frankfurt 440, 1,02, 416, 1,02, 452, 1,02 ama 0 bir çifte şans ve 2, 2 ihtimal ama içinde de 3 ihtimali barındırıyor. 440'ı yazıyoruz. 3 tane 441, 3 tane 440, 0, 3 tane 442. 456'ı yazıyoruz. 1,02, 456 bakın. 1,02, 1,02. 9 kupon. Yukarıdan aşağıya hepsi birer kupon bunların arkadaşlar. 452, 2'yi kullandık. 452'yi banko 2 dedik. Şimdi bunu zoom yapın arkadaşlar. Oynayacaksanız biraz bekleyeyim ben. E, Durdurum videoyu. Bunun aynısını not alalım. Sonra bunun altına iki tane maç seçtiniz. Mesela ilk yarı, ikinci yarı. Onu da banko bunun altına bütün 9 kupona birden onları yazacaksınız. Şimdi bu birinci 9 kuponumuz. Şimdi geldik ikinci 9 kuponumuza arkadaşlar. Maçlarımız aynı. Biraz önce 2'yi kullanmıştık 452'de. Şimdi de arkadaşlar 0'dan 1'e şifte şansı kullanacağız. Aynısı bakın 440 3 tane 1 440 3 tane 0 440 3 tane 2. Yukarıdan aşağıya 9 kupon, 9'lu e 18 kupon. 456 102 456 102 456 102 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0'dan 1'e şifte şans. 452 sıfırdan bire komple hepsini yazdık ve çifte şans koyduk 9 kupona birden arkadaşlar biraz önceki 9 kupona da 2'yi koymuştuk pardon arkadaşlar 2 de bir düşüyor kusura bakmayın hemen şöyle düzeltelim şöyle ben bunu elimle tutayım en iyisi evet arkadaşlar devam edelim bunu sonuna kadar beni izleyin. Şimdi buradaki amacımız 18 kuponda 3 maçı, 3 maçın bu kuponlardan birine denk gelmesi. Biraz önce size garanti gösterdim ee, oynadığımızı. Ne zaman oynamıştık onu? 17-12-2018 pazartesi de kolonlardan, kuponlardan bir tanesi denk gelmişti. Oynadıysanız parayı almışsınızdır. Şimdi arkadaşlar ben size burada işin kombinasyonunu gösteriyorum. Diğer videolarda da ilk yarı ikinci yarı göstermiştim. Yine lafı uzatıyorum. Bunu durdurup veya zoomlarsanız. Bu şablonu aynısını oynayacaksanız ikinci dokuz kuponu bu arkadaşlar 54 lira arkadaşlar üç misli yapsanız buna ama ilk yarı ikinci yarı iki tane maç eklerseniz arkadaşlar bu verdiğiniz 54 para 54 lirayı 4'e 5'e katlarsınız arkadaşlar. Şimdi düşünün en başta söylediğim gibi beş maçın beşini de beklemek mi kolay? Mantıklı beş maçın üçünü garanti edip ikisini beklemek mi kolay? Tabi bu iki yazacağınız banko maçı bu 18 kupana yüksek kanyanın olması lazım ki verdiğiniz paranın misli mislini alın. Arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Videolarım gün gün devam edecek. Yorum yazın. Arkadaşlarınızla Facebook'unuza paylaşın. Herkes bu formülleri görsün arkadaşlar. Matematik kombinasyon formülüdür bu. Ee, abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Ben videoyu eklediğim dönümüzdeki, yarın da öbür gün ondan sonraki gün böyle devam edecek. Beni izlemeye devam eden arkadaşlar teşekkür ediyorum.